Son videoda kullandığım teknik terimlerden bazılarını açıklamak istiyorum. Ama bunu yapmadan önce atar damarların tıkanma mekanizmasını anladığımızdan emin olalım. Son videoda bu plakların oluşumundan söz etmiştik. Eğer bu plak stabil değilse, istikrarsızsa bir noktada parçalanabilir. Ve parçalandığı zaman da bu parça ya da parçacıklar kan dolaşımına karışabilir demiştik. İki şey olacaktır. Son videoyla ilgili olarak bunu daha iyi açıklamak istiyorum. Bu atardamarlara yakından bakalım şimdi. İki şey olabilir dedik. Plaklar, ya da şöyle demeliyim, pıhtılaşma faktörleri, plaktan salınan bu parçaları pıhtılaştırabilir. Olabilecek ve hatta yüksek ihtimalle olacak ikinci şey ise, son videoda ben bundan derinlemesine konuşmamıştım, bu şey parçalandığında burada da kan pıhtıları oluşabilir. Bunu size kırmızımsı bir renkte çizeyim, çünkü parçalanmış plak üzerine kan pıhtıları oluşabilir, dedik. Ve tabii ki plak kan dolaşımına salınan kısmı da pıhtılaşabilir. Ve son videoda bu pıhtılardan bir tanesinin, bir noktaya kadar kan akışıyla gidebildiğini gördük. Bu noktada atar damar zaten biraz daralmıştır. Böylece bunlar atar damarı iyice tıkarlar ve bu da kan akışını zorlaştırır. Bu yüzden birdenbire kan, o yöne doğru gitmemeye başlar. Ve o noktanın ötesindeki kas dokusu, kanla yeterince beslenemediği için, oksijen alamadığı için ölmeye başlar. Bu bir enfarktüstür, yani bir kalp krizine sebep olur. Şimdi benim burada açıklamak istediğim, asıl teknik terimler. Son videoda teknik terimlerin sadece üzerinden geçilmişti ama ben burada biraz daha derine inmek istiyorum. Kan damarını daraltabilen, burada oluşan gördüğünüz bu pıhtı, bu bir trombüs. Tromboz, pıhtının oluşum sürecidir. Yani bu trombüsler, oluşan kan pıhtılarıdır ve kan damarının tıkanmasına neden olurlar. Bu durumda, tam şuradaki pıhtı, bu damardan kanın akmasını daha da zorlaştıracaktır. Şimdi bu kan damarlarındaki plaklardan salınmış parçalar ya da kitlelerine herhangi biri, burada yüzerek, sonunda kendini burada bir yere yerleştirebilir ve bunun sonucunda da kan akışını tıkayabilir. Buna emboli denir. Şunu açıklamak gerek, emboli kanınızda dolaşan ve sonunda kan dolaşımı sisteminizde bir noktaya kendisini yerleştirip kan akışını engelleyen her şey için kullanılan genel bir terimdir. Son videoda çizdiğimiz şey ve aynı şekilde bu videoda da bu emboliler aynı zamanda pıhtılaşmışlardır. Bunlar hem tromboz hem de embolidir. Bu yüzden isimleri tromboemboli olarak geçer. Bu nedenle buna emboli demek yanlış olmaz. Özellikle de eğer bunun tromboemboli olduğunu biliyorsanız. Bildiğiniz gibi bu bir plaktan salınmış, kendisini bir yere yerleştirmiş, pıhtılaşmış bir maddedir. Son videoda buna tromboz demiştim ama bu aslında o kadar doğru bir tabir olmadı. Tromboz, kan akışını engelleyebilen bir pıhtının oluşumudur. Yani oluşum sürecidir. Ama parçalandığında emboliye sebep olur. Daha ileride bir yerde kendini yerleştirir ve kanın akışını azaltır. Bu duruma da biraz önce söylediğimiz gibi tromboemboli denir. Umarım kafanızı çok karıştırmıyorumdur çünkü bu tıbbi terimler benim de kafamı bazen çok karıştırıyorlar. Ama şunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Tromboz, kan damarı içinde kan pıhtısının oluşmasıdır. Oluşum sürecidir. Ve sonuç olarak, kan akışını sınırlar. İşte tam şurada tromboz oluşmaktadır. Bir defa buradaki kabarıklık e, dağılır ve buradan parçacıklar, pıhtılar kopmaya başlar ve emboliye sebep olursa, bu bir tromboembolidir. Bu durum için kullanılan genel bir terimdir bu. Yani tromboemboli, emboli türlerinden biridir. Ve bir kez bu parçacıklardan biri bir yere yerleşir ve kan akışını engellerse, bu da tromboembolizmdir. Buna embolizm de diyebilirsiniz. Umuyorum bu her şeyi açıklar ve kafanızı daha fazla karıştırmamıştır.